Değerli izleyenler Türkiye'nin tarafsız Anahaber Bülteği ile karşınızdayız. Ben Yüzüme Tarık Mazat, tarikhaber.com Anahaber Bülteği başlıyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün önemli çıkan gelişmeyi seçim paylaşacağız benim. ana Anahaber Bülteğimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıcak olursak. Twitch Tarık Haber TV, Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Ok Tarık Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagramet Tarık Haber TV'de Tarık Haber Reddit Grandtay Filmci Söz 8 YouTube Tarık Haber TV VK Ömer Tarık Yılmaz Yaptay'la yayınlıyoruz. <gülüyor> Diğer ya sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak efendim bir kolay yılda yayındayız. Kolay bir kanalımız Tarık Haber TV'lerin bize ulaşabilirsiniz. Bir kere efendim. dike kanalımız Star Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Buskets de bu kanalımız Star Haber TV'den bizlere ulaşabiliriz. Piyasa haber bir başlıyor. Dolar günü 18.80'e yükselişte, Euro günü 20.1 ile düşüşte. Altın 1129.52, Borsa 4.955'e Bitcoin 22.33 günü günün yükselişle kapattılar değerli izleyiciler. Gorus ve haber vereceğiz önümüz. yıkılan lüks terin tek terimelik savunma geldi. Mukaddem Adana sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz. Adana'da yıkılan lüks sitenin müteahhhidinden tek kelimelik savunmak mukadderat son dakika. Adana'da yıkılan lüks sitenin müteahhhidinden tek kelimelik savunmak mukadderat. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden Alfargun İnşaat'ın sahibi Hasan Alfargun gözaltına alındığı PKK'nın başkenti Lefkoşa'dan Adana'ya getirildi. Adli tıp biriminin girişinde Alfargun'a e gazeteciler tarafından inşa ettiği binaların yıkılmasıyla onlarca kişinin hayatını kaybettiğinin hatırlatıldı. Alfargun ise bu kaderat yanıtını verdi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Adana'da da çok sayıda bina yıkıldı. Adana'da yıkılan binalardan birisi de 14 katlı Hasan Alperdün apartmanı oldu. Kıbrıs'ta yakalanıp Adana'ya getirildi. Binayı yapan müteahhit baba Oğun Hasan Alperdün ve Hasan Can Alperdün depremin hemen ardından KKTC'ye kaçtı. Hasan Alperdün Rızaltını alındığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin KKTC başkentiyle Koşa'dan Adana'ya getirildi. N U K A D D E A T. Mersin'e getirilerek Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilen Alpaydun, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi. Adli Tıp Biriminin girişinde Alpaydun inşa ettiği binaların yıkılmasıyla onlarca kişinin hayatını kaybettiğinin gazeteciler tarafından hatırlatılması üzerine bu Kaderat diyerek yanıt verdi. Alpergül, Sağlık Kontrolü'nün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ne olmuştu? Adana'da inşa ettiği bazı binaların depremde yıkılması nedeniyle taksiyle öldürme ve yaralamaya neden olmak suçundan hakkında arama kararı çıkarılan Hasan Alpergül'ün kaçtığı KKTC'de yapılan çalışmalar sonucu Lekkoşa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olması sağlanmıştı. Yüklü miktarda parayı transfer etmeye çalışmış. Alpargünün 990 bin dolar, 890.000 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den transfer etmeye çalıştığı ve Koşa demirhan bölgesinden daire satın alma girişiminin olduğu öğrenilmişti. Kahramanmaraş, Kıbrıs, Adana, Güncel, son dakika. Son dakika Güncel, Adana'da yıkılan lüks sitenin müteahhitinden tek savunmak savunma, mukadderat son dakika. Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere sondakta.com tarafından hiçbir editörler müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandı. An haber bütterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz Son dakika abone göre 3 g operatörü depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde Ceres konumlandırmaktayız. Kişisel verilerimiz KVKKV GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz. Son dakika 3 GSM operatörü depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak. Son dakika, Son dakika 3 GSM operatörü depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak. Son dakika, Ankara'da APAT Koordinasyon Bölgesi'nde deprem bölgesindeki son gelişmeleri aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, afet zedeleri ilgilendiren bir gelişmeyi duyurdu. Oktay, Türk Telekom, Türkcell ve Vodafone depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak. İfadelerini kullandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde bilanço bittikçe ağırlaşıyor. Yıkımın olduğu kentlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'da APAT Koordinasyon Merkezi'nde son durumu aktardı. Görüşmeler bir ay ücretsiz. Fuat Oktay, DSM operatörlerinin aldığı kararı duyurdu. Oktay, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak. İfadelerini kullandı. Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde. Sahada arama kurtarma amacıyla 34.717 personelimiz var, bütün güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar. Hatay'a ciddi derecede yoğunlaşmayı artırmış durumdayız. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın defin işlemleri tamamlandı. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Belirli bir süre daha devam edeceği benziyor. Onun için ısrarla hasarlı olan, yıkılacak olan binalardan uzak durulmasını talep ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. 230 bin binanın hasar tespit ekiplerince incelendi. Bu binalar çalışılmış durumda. Hatay Havalimanı açıldı. Asıl önemli olan hasarlı binaların tespiti bir an önce yıkılmasıdır ki hasarsız binalara ev sahiplerinin yerleştirilebilmesi. Hasar tespitleri yapılan binaların bir an önce temizlenmesi önemli fakat bu enkazlar kaldırılmadan salcılıklarla delillerin incelenmesi de önemli. 73 uçak ve 112 helikopterle sahada çalışmaya devam ediyoruz. İHA ve dronlar da çalışmalarda aktif kullanılıyor. Hatay Havalimanı açıldı. Uçaklarımız havalimanına inmek üzere havadalar. Tahliyeyi oradan yapabileceğiz. 5000 adetlik konteyner kent kurulacak. Çadır ihtiyacının fazla olduğunu biliyoruz. Bütün kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve yurt dışından gelen desteklerle çadırlar artıyor. 5 bin adetlik konteyner kent oluşturma çalışması başlamıştır. Gerek tahliye ile gerekse o bölgede toplam barınan Afetze'de vatandaşımız 1 milyon 200 bini bulmuştur. Kayıtlı 400 bine yakın tahliyemiz var, kendi imkanlarıyla da oradan ayrılan vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Bölgeye kontrollü elektrik ve doğal gaz vermeye devam ediyoruz. Bölgeye kontrollü elektrik ve doğal gaz vermeye devam ediyoruz. İkincil bir afete maruz kalmamak için kontrollü devam ediyoruz. Orada herhangi bir binada hasar varsa oraya enerji verilmesi çok sıkıntılı olabiliyor. Bölgenin ihtiyacı olan maddi destekle yapılmakta, her neye ihtiyaç duyulursa tereddüt etmeden yardımını yapmaya devam ediyoruz. Tek bir çocuğumuzu bile yalnız bırakmak istemiyoruz. Tek bir çocuğumuzu bile yalnız bırakmak istemiyoruz. Devletin şefkat elini tüm hayatı boyunca o çocuğumuza hissettirmek istiyoruz. Ailesine ulaşılamayan 574 evladımız vardı, 76'sı ailelerine teslim edildi. 380 çocuğun tedavisi devam ediyor. 503'ünün kimlikleri belirlenmiş durumda. Milletimizle birlikte tek yürek yaraları bir an önce saracağız. Türk Telekom, Vodafone, Deprem, GSM, Güncel, Son Dakika. Son Dakika, Güncel, Son Dakika, 3 GSM operatörü, Deprem'in olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak. Son Dakika, Son Dakika, Son Dakika.com haber portalı 5. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Lionel Messi'den bir destek daha geldi. Duygu dolu mesaja depremdeler için dünyaya çağrıda bulunmuş. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verilerimiz ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metrinizi inceleyebilirsiniz. Lionel Messi'den bir destek daha, duygu dolu mesajla depremzedeler için dünyaya çağrıda bulundu son dakika. Lionel Messi'den bir destek daha, duygu dolu mesajla depremzedeler için dünyaya çağrıda bulundu. Merih Demiral'ın depremzedeler için başlattığı imzalı forma kampanyasına katılan Lionel Messi, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremde zarar görenler için paylaşım yaptı. Duygu dolu bir not yazan Arjantinli futbolcu, depremzedeler için bağış çağrısında bulundu. Fransız Paris Saint Germain takımının Arjantinli yıldızı Lionel Messi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kalbinin depremzedelerle birlikte olduğunu söyledi. Kalbim onlarla birlikte, Lionel Messi, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle etkilenen insanlar için bir mesaj paylaştı. Arjantinli Yıldız, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen binlerce çocuk ve aileleri için çok üzücü günler. Kalbim onlarla birlikte, UNICEF çocukları korumak için depremin başından bu yana bölgede çalışıyor. Yardımlarınız çok önemli açıklamasında bulundu. Messi paylaşımında bağış için bir link bıraktı. Formasını gönderdi Arjantinli futbolcu Melik Demiral'ın başlattığı imzalı forma kampanyasına da destek verdi. Ronaldo, Bonutzi ve D.Y. formalarının satışından 5 milyon lira toplanmıştı. Lionel Messi, Deprem, Spor, Son Dakika, Son Dakika Spor Lionel Messi'den bir destek daha. Duygu dolu mesajla depremse denen için dünyaya çağrıda bulundu Son Dakika, Son Dakika, Son Dakika.com haber portalı 5 spot. Bin... Ana Haber ülkelerimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Depremin 159. saatinde umut olan görüntüler geldi. 2 yaşındaki Yavuz hayata bakın nasıl tutun? Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde Ceres konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, TRTK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz. Depremin 159. saatinde umut olan görüntüler. 2 yaşındaki Yavuz hayata böyle gülümsedi. Son dakika, depremin 159. saatinde umut olan görüntüler. 2 yaşındaki Yavuz hayata böyle gülümsedi. Kahramanmaraş'ta 2 yaşındaki Yavuz Canmaz enkaz altından 159 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Çocuğun çıkarıldığı andan itibaren yüzüne yansıyan gülümseme herkese umut oldu. Ekipleri sevince boğan bu gelişmeyi anlatan madenci Bekir Yılmaz, çocuğun durumu normal, canlı, duruyordu çocuk. Bulduğumuzda toz toprak içimdeydi. Melekler yardım etmiş dedi. Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından ekipler yeni bir canı ulaşmak için aralıksız çalışmasına devam ediyor. 12 Şubat ilçesi Hayrullah mahallesinde yaşam belirtisi alan Ankara Kömür işletmesi ekipleri ile Tacikistanlı ekip 2 yaşındaki Yavuz Cambaz'a ulaştı. 2 yaşındaki çocuk sağ çıkarıldı. Tumbalı çalışma sonucunda 2 yaşındaki küçük çocuk sağ olarak kurtarıldı. Deprem felaketinin 7 gününde gelen bu haber herkes tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Bugüne kadar U yumuşak, Y, R, A, Ş, T, I yumuşak, Y, I, M, I, Z, her şey H, A, F, İ, P, L, E, M, İ, Ş şey oldu. Ankara kömür işletmesinden geldiğini belirten madencilerden Bekir Yılmaz yaklaşık 5 gündür buradayız. Binanın üzerinde yangın vardı. Sonunda binanın bu tarafından iş makineleri girdi. Canlı belirtisi olan yerde makineleri durdurdu. Canlı belirtisi olan yerden iki yaşlarında çocuğun sesini aldı. O şekilde çıkarttı. Bugüne kadar uğraştığımız her şey hafiflemiş oldu. Çocuğun durumu normal canlı, duruyordu çocuk. Bulduğumuzda toz toprak içindeydi. Melekler yardım etmiş, dedi. Kahramanmaraş, Bekir Yılmaz, Ankara, Yerel, Güncel, Son Dakika. Son dakika yerel depremin 159. saatinde umut olan görüntüler. 2 yaşındaki Yavuz Hayat'a böyle gülümsedi son dakika. Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup hadet... Ama haber. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimizi geçiyoruz. Deprem sonrası afet bölgesine koşan sahte doktor tutlandı. Kuyasını hastane personeliğe bakın nasıl ortaya çıkardı. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına Sıkanızda Kerez konumlandırmak için. Kişisel verildiğiniz, kirletikler ve gittikler kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma etmenizi indirebilirsiniz. Deprem sonrası afet bölgesine koşan saatte doktor tutuklandı. Koyasın hastane personeli oraya çıkardı. Son dakika. Deprem sonrası afet bölgesine koşan saatte doktor tutuklandı. Koyasın... Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verilerimiz, KKK ve DHPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz. Deprem sonrası afet bölgesine koşan sahte doktor tutuklandı. Koyasının hastane personeli ortaya çıkardı son dakika Deprem sonrası afet bölgesine koşan sahte doktor tutuklandı. Koyasının hastane personeli ortaya çıkardı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde başka bir şehirden özel bir hastaneye sözde yardıma giden sahte ortopedi ve uzmanının koyası hastane personelinin şüphesi üzerine ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanan çığlız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İkinci depremin merkezi birçok binanın yıkıldığı Elbistan ilçesinde sahte doktor vakası ortaya çıktı. İlçede bulunan özel bir hastaneye depremde yaralananlara yardım etme bahanesiyle başka bir şehirden gelen ve karışıklıktan faydalanarak kendini doktor miran olarak tanıtan Kenan Ork, Zepremzelerle ilgilendi. Cezaevine gönderildi. Hastane personellerinin şükrelenmesi üzerine hastane yönetimi durumu polise bildirdi. Şıklılık Kenan o polis tarafından yakalandı. Doktorun olmadığı ortaya çıkan Çalıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şıklılıkların 4 gün boyunca özellikle akşamları hastaneye geldiği, gündüzleri ise sahaya sözde yardıma gittiği öğrenildi. Yine yakın dedik, saçmaladık. Hastane teknik sorumlusu Ahmet Gelek, gece buraya görevliyim diye geldi doktor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım dedi. Savaş Gerrahi eğitimi almış sözde. Ben birkaç zarf attım hocam yine falan yapın diye saçmaladı. Sonra bizim asistan doktorlarımız devreye girdi. Zaten anlaşıldı o zaman. Bildirdik emniyete, emniyet mensupları geldiler ve gerekeni yaptılar. Savcılıkta da ifade verdi, tutuklandı. Gündüz yardıma gidiyoruz diye kayboluyorlardı, akşam geliyorlardı. Mardinli olduğunu söyledi. Yakalattık, teslim ettik gereken yapıldı. İnsanların bu zor günlerinde gelip çocuk mu kaçıracaktı, organ mı kaçıracaktı artık? Biz depremlerde de hiçbir yere kaçmadık. Hastanemizi kontrol altına aldık dedi Kahramanmaraş, Elbistan, 3. sayfa, son dakika. Son dakika, 3. sayfa, deprem sonrası, afet bölgesi. Kama Haber Bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saatte. Bu ekranlardayız değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Hatay'da Baraj Patladı paylaşımına sonrası Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde Ceres konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz KDK ve kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz. Hatay'da baraj patladı paylaşımı sonrası Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı son dakika. Hatay'da baraj patladı paylaşımı sonrası Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı. 10 ile etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7-7 ve 7-6 depremler sonrası sosyal medyada Hatay'da baraj patladı paylaşımları yapılmaya başlanmıştı. Gerçeği yansıtmayan olayla ilgili Babala TV isimli sosyal medya hesabından da bir baraj duvarı çatılmış paylaşımlarında bulunan Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş-Pazarcık merkezli iki depremin ardından çatı Köyü'nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde sosyal medyada paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı. Resmen soruşturma başlatıldı. Savcılık Babala TV sosyal medya hesabının bu yönde paylaşım yaparak depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu. Bu nedenle araba kurtarma çalışmalarında aksamalara yaşandığı gerekçesiyle hesap sahibi Oğuzhan Uğur hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan desen soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş İli Pazarcık ilçesi ve Elbistan ilçesi merkez müsteri olan iki deprem ateti sonrası sosyal medya platformunda Babala TV isimli Twitter hesabından Kahramanmaraş Kılıçatı köyünde barajın çatladı, Hatay Yarseli barajının duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımların deprem bölgesinde depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oluyor. Arama kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu dikkate alınarak Babala Divi isimli Twitter hesabında yapılan paylaşımlar nedeniyle hesap sahibi olduğu tespit edilen Oğuzhan Uğur hakkında ve paylaşım ile ilgili sorumluluğu tespit edilecek kişiler hakkında TCK 217A maddesi kapsamında halkın yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından desen soruşturmaya başlanılmış, olayın aydınlatılması için gerekli talimatlar verilmiştir. Ne oldu? Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı Babala TV hesabından atılan TET Hatay Antakya Yarseli Barajı duvarı çaklamış. Allah aşkına buraya ekip yollansın. Çok yağmur yağlor ifadeleri kullanılmıştı. Bu haberin ardından kentte kısa süreli bir panik yaşanmış ve arama kurtarma ekipleri çalışmalarına ara vermişti. Bu sürecin de enkaz altındaki 7 kişinin canına mal olduğu iddia edilmişti. Büyük tepki çekti. Yaşanan olayın ardından bakanlık ve valilik, Böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıklamış ve çalışmalar kaldığı yerden devam etmişti. Ancak sosyal medyada bu iddiayı ortaya atan Uğur Hanur ve ekibine büyük tepki gösterildi. Tepkiler sonrası açıklama yapmıştı. Tepkilerin ardından bir açıklama yapan Uğur, haberi bir bakanlık yetkilisi teyit ettiği için ekittekiler paylaşmışlar. Yalan olduğu ortaya çıkınca da hemen silmişler. Yazışma görselleri mevcut. Takipçisi olacaksanız sizinle de paylaşalım. İster misiniz? Sizinle paylaşalım mı? Ne dersiniz? Dedi. Açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği olur. Son paylaşımında bahsettiği yazışma görsellerini şu ana kadar sosyal medya kullanıcıları ile paylaşmadık. Tahramanmaraş, Kulçatı, Atay, 3. sayfa, magazin, Güncel, son dakika. Son. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor. Deprem bölgesinden ağlayarak kan donduran bir iddiada bulunan MasterChef şampiyonu Uğur Kardeş, Kardaş Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konulandırmaktayız. Kişisel verilerimiz CLTK ve DDT kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metniğimizi inceleyebilirsiniz. Deprem bölgesinden ağlayarak kan donduran bir iktiada bulunan MasterChef şampiyonu Uğur Kardeş tutuklandı son dakika. Deprem bölgesinden ağlayarak kan donduran bir iktiada bulunan MasterChef şampiyonu Uğur Kardeş tutuklandı. 2018'de Master Head isimli yarışmada şampiyon olan Uğur Kardeş, yardım için gittiği deprem bölgesinden bir video paylaşarak inşaatın altından cansız beden çıkıyor. Bu cansız bedeni arkaya ayırıyorlar. Atkanlı biri geliyor, onun kolunu kesiyor, altınlarını alıyor, ifadelerini kullandı. Bu iddia kısa zamanda sosyal medyada imkali yaratırken, gözaltına alınan kardeş ise halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. Masterclap yarışmasının 2018'deki şantiyonu kardeş, afet bölgesinde bir cenazenin atılan bir şahıs tarafından kolunun kesildiğini iddia etti. Atkanlı biri geliyor, kolunu kesip altınları alıyor. Instagram hesabından bu olayı anlattığı bir video paylaşan kardeş, şu cümleleri kullandı. Dinli altından ceset çıkıyor. Bu kesedi arkaya ayırıyorlar. Gelsin nakil aracı alsın diye. Atlanlı biri geliyor onun kolunu kesiyor altınlarını alıyor. Çevik kuvvet konuyor tabii. Polise diyecek bir şeyim yok. Adana öldürürler burada zaten. Ona diyecek bir şeyim yok. Ama ne diyeyim abi yani. Biz o cesedi çıkartmak için uğraşalım Atlanlı biri gelsin. Ya ben var ne yemin ederim, anlamıyorum gözaltına alındı. İddiaların asıl çıkması sonucunda kardeş emniyet güçlerince Adıyaman'da havalimanında gözaltına alındı. Kardeş iddiasını kanıtlayacak herhangi bir deliğinin olmadığı beyanında bulundu. İddiasını kanıtlayacak bir deliğinin olmadığı şeklinde beyanda bulundu. Emniyet müdürlüğünden Uğur kardeş hakkında yapılan açıklamada ise şu cümleler kullanıldı. Sosyal medyada depremde yapılan çalışmalar hakkında provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen Mustafa Uğur Kardeş isimli Şükdeli Adıyaman Havalimanı'nda yakalanmış yapılan mülakatlar özetle kendisinin enkaz çalışması yaptığı esnada çevrede vatandaşlardan enkaz altından çıkarılan cesetlerin yol kenarına konulduğunu, birkaç kişinin kollarını kesip üzerinde bulunan altınların alındığını, hırsızları, Afganistan ünlüklü olduğunu duyduğunu, bu iddiasını kanıtlayacak herhangi bir delilinin olmadığı şeklinde beyanlarda bulunmuştur. Tutuklandı altına alınan kardeş, halkı yanırtıcı bilgiyi alenen yayma suçundan kant'a su ceza hakimliğinin kararıyla tutuklandı. 1. Haydar Topçu, devletimiz gerekli tedbirleri almıştır, devletimiz güçlü çok çünkü. Cevap yaz 3 128 yayından kaldır. 2. Mehmet Erdem, viral olmak için balar sanatı icra ediyor. Cevap yaz 227-60 yayından kaldır. 3. Deniz Deniz, Onalarda da hırsızlık videoları izliyoruz. Önce onların tutuklanması lazım. Cevap yaz 246, 78 yayından kaldır. Kahramanmaraş Master'da hep. Türkiye'ye giren magazin güncel. Son dakika. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz değerli dostum. Artık herkesin kaptanı Galatasar TV'ye çıkacak olan Volkan Demirel Hatay'a geri döndü. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verilerimiz KVKK ve DDPV kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz. Artık herkesin kaptanı. TV'ye çıkacak olan Volkan Demirel Hatay'a geri döndü son dakika. Artık herkesin kaptanı. GZTV'ye çıkacak olan Volkan Demirel, Hatay'a geri döndü. Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ailesini ve takımını İstanbul'a götürdükten sonra depremzedelere destek olmak için Hatay'a geri döndü. Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Demirel, Galatasaray TV'de de için yardım toplayacak. Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ilk gününde açtığı canlı yayında gözyaşlarına boğulan Lokan Demirel, şehri ve takımı için yaptıklarıyla herkesin gönlüne dokundu. Ataya geri döndü özel uçak ayarlayıp takımını ve ailesini İstanbul'a götüren Demirel, Ataya geri döndü. Genç teknik direktör ünlük tesislerinde kente ve depremzedelere destek veriyor. Hepimizi ağlattı. Galatasaray basın sözcüsü Rıza Morova Lokan Demirel dediğimizi ağlattı. Kendisini GSTV'ye davet etti. Bağlantı yapıp ilgilerini anlatır mısın? Hem güzel olur. Çünkü taraftarlar senin yanlış tanıdı dedik ifadelerini kullanarak Volkan Demirel'e bir davette bulunmuştu. Daveti kabul eden Demirel, TV'de depremzedeler için yardım toplayacak. 1. Rahmi Altay, Türkiye profesyonel futbol ligleri kaptanı olsun insallah da olur. Cevap yaz 79.3 yayından kaldır. 2. Ayhan Taş, yüreği güzel insan. Darda kalana yardım edene yüce Allah'ta yardım edecektir. Cevap yaz 132. yayından kaldır. Üçüncü Özgün arıcı, hoş geldin kaptan bir GSD olarak kalbimdeki yerin bambaşka. Cevap yaz 146. bir yayından kaldır. Volkan Demirel, Devrem, Hatay, Spor, son dakika. Son dakika Spor artık herkesin kaptanı. GSD'ye çıkacak olan Volkan Demirel, Hatay'a geri döndü Son dakika. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir. Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberimle depremin 158. saatine bir mucize daha meydana geldi. Hatay'da 63 yaşındaki Hafsa Dağcı enkaz altından sağ kurtuldu. sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde cerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve DDPL kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz. Son dakika, depremin 158. saatinde bir mucize daha. Hatay'da 63 yaşındaki Hafsa Gacik, enkaz altından sağ kurtarıldı son dakika. Son dakika, depremin 158. saatinde bir mucize daha. Hatay'da 63 yaşındaki Hafsa Dağcı, enkaz altından sağ kurtarıldı. Son dakika, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde mucizeler peş peşe yaşanıyor. Depremin en ağır hasarı verdiği yer arasında yer alan Hatay'da 158. saatte gelen haber herkesi sevince doldu. 63 yaşındaki Hafsa Dağcı, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. İlk isteği olan Hafsa Dağcı, daha sonra çocuklarıyla telefonda görüntülü olarak görüştürüldü. Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok illerden biri olan Hatay'da ekipler yeni bir cana ulaşmak için bunun olu çalışmasına devam ediyor. Deprem felaketinin 7. gününde aralıksız çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükçe'nin arama kurtarma, bu ülke ve zongurdaklı madenci ekipleri Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde ses aldıkları bir enkazda yöneldi. Biz Kocaeli'den seni kurtarmaya geliyoruz. Ekipler enkaz altında kalan 63 yaşındaki Haksa Daciye Yaşam Tüneli oluşturdu. Enkazın içerisine giren itfaiyeciler enkazda sıkışan kadına seslendi. Utfayıcı ışık tutarak enkazın içerisindeki kadına ışığı görüp görmediğini söyledi. Kadının ışığı görmesiyle bu alana yoğunlaşıldı. Utfayıcı, anne annem geldi. Biz koca elinden geliyoruz seni kurtarmaya dedi. Bir Utfayıcı ise tüm yakınlarının kurtarıldığını, kendisini de yakınlarıyla kavuşturacaklarını söyledi. Aha haber saatim. Limon. limon. Yaşlı kadına ulaşan ekipler ona el istediğini sorduğunda su yanıtını aldı. Hem kurtarma çalışması hem de kadınlar yapılan konuşma esnasında çocukları ile konuşmak istemesi üzerine ekipler Hafsa Teyze'nin çocuklarını arayıp görüntülü olarak görüştüldü. Rabbime şükürler olsun. Çok mutlu olan kadın günleri sayıp altı gün budur. Beni kurtarmaya geldiniz. Rabbime şükürler olsun dedi. Dört saatlik çalışma sonunda Hafsa Teyze depremin 158. saatinde sağ olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çok mutluyuz. Duygularımızı ifade edemiyoruz. Koca İl-Büyükşehir ile Gayri Başkanı Ömer İslamoğlu, çok gülsal anlar yaşadıklarını ifade ederek herkesten Allah razı olsun. Yedi günde hafsa teyzemizi çıkardı. Çok mutluyuz, duygularımızı ifade edemiyoruz. Bizi gönülden destekleyen herkesten Allah razı olsun. Aksa teyzemizle sürekli diyalog halindeydik dedi. Deprem, azay Güncel, Son Dakika Son Dakika ama haber bültenimiz devam ediyor. Derdisi yerler. Yaklaşık bir saattir buradayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Baba nesne görüme gitmişti. Milli basketbolcu Nilay Aydoğan. Enkaz altında hayatını kaybetti. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde Ceresko'nunlandırmaktayız. Kişisel verilerimiz KVTK ve DDPL kapsamında toplanı işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnemizi inceleyebilirsiniz. Baban resmi görmeye gitmişti. Milli basketbolcu Milay Aydoğan, enkaz altında hayatını kaybetti son dakika. Baban resmi görmeye gitmişti. Milli basketbolcu Milay Aydoğan, enkaz altında hayatını kaybetti. 7.27 şiddetindeki depreme Malatya'da yakalanan Cankaya Üniversitesi'nin milli basketbolcusu Milay Aydoğan ve babanesi, enkaz altından sağ kurtarılamadı. Kahramanmaraş merkezli olan ve çevre ileride de büyük hasarlara sebebiyet veren depremlerde Malatya'da enkaz altında kalan Çankaya Üniversitesi'nin milli basketbolcusu Milay Aydoğan hayatını kaybetti. Babaannesini görmeye gitmişti milli basketbolcu Milay E. Babaannesini görmek için Malatya'ya gitmişti. Enkaz altında kalan Milay ve babannesi sağ kurtarılamadı. Üzüntüyle öğrendik. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun TBF Konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Kırmı ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nülay Aydoğan'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merkumiye Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına baş dileriz denildi. Kahramanmaraş, Malatya, deprem, spor, son dakika. Son dakika spor babannesini görmeye gitmişti. Onu haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. 156. saatte gelen mucize. 9 yaşındaki Semih'in ne istiyorsun sorusuna yanıta gülümsetti. Markete gitmek istiyorum. Deyiz. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz KVKK ve VDPV kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz. 156. saatte gelen mucize. 9 yaşındaki Semih'in ne istiyorsun sorusuna yanıtı gülümsetti. Markete gitmek istiyorum son dakika. 156. saatte gelen mucize. 9 yaşındaki Semih'in ne istiyorsun sorusuna yanıtı gülümsetti. Markete gitmek istiyorum. Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu Gaziantep'te kurtarma çalışmalarının 156. saatinde 9 yaşındaki Semih, enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Sevinç çığlıkları arasında çıkartılan Semih, ekiplerin ne istiyorsun sorusu üzerine, markete gitmek istiyorum, telefon almak istiyorum şeklinde cevap verdi. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7 lık iki depremin büyük yıkım yaşattığı Gaziantep'ten art arda mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Gaziantep'in Nurdağ ilçesi, Başkınar Mahallesi Dede Korkut Caddesi Gündüz Kaya Apartmanı enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. 9 yaşındaki Semih kurtarıldı. Adeta yine ile uyuk kazan Zeytinburnu Belediyesi Zeyak'e arama kurtarma ekipleri 9 yaşındaki Semih Ege'ye ulaştı. Bu dakikadan sonra Semih'in kurtarılması için adeta zamanla yarışıldı. Enkaz alanına gelen sağlık ekipler Semih Ege'ye damar yolu açarak serun bağladı. Semih Ege ekiplerin başarılı çalışmasıyla depremin 156. batinde enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Markete gitmek, telefon almak istiyorum. Arama kurtarma ekiplerinin sevinç çığlıkları arasında çıkartılan Semih ekiplerin ne istiyorsun sorusu üzerinde markete gitmek istiyorum, telefon almak istiyorum şeklinde cevap verdiği öğrenildi. Semih ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gaziantep, Başkanlar, Korkut, Ege, 3. sayfa, Güncel, Ana Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Efendim Galatasaray ve Başakşehir'in antrenörü Uğur Kurt depremde hayatını kaybetti. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz KVKK ve DDPL kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz. Galatasaray ve Başakşehir'in antrenörü Uğur Kurt, depremde hayatını kaybetti son dakika. Galatasaray ve Başakşehir'in antrenörü Uğur Kurt, depremde hayatını kaybetti. Galatasaray, Başakşehir, Gümrük ve İstanbul Spor'da kaleci antrenörlüğü yapan ve son olarak İskender'ın Spor'da görev alan Uğur Kurt, deprem felaketinde hayatını kaybetti. İskender'ın Spor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybetti. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Akademimizde de görev almış, son olarak İskenderun Spor'un kaleci antrenörü olarak çalışan Uğur Kurt'un vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Hocamıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş diliyorum açıklamasında bulundu. Galatasaray ve Başakşehir'de çalıştı. 52 yaşındaki tecrübeli antrenör Zeytinburnu Spor, Galatasaray, Sarıyer, Boluspor, Karagümrük, Manisaspor, İstanbulspor İstanbul Spor ve Başakşehir'de çalışmıştı. Son olarak İskender'ın sporda görev yapıyordu. Halil Ölmez de vefat ettiği İskender'ın sporda depremden sonra enkaz altından çıkarılarak yoğun bakıma alınan antrenör İbrahim Halil Ölmez de hastanede hayatını kaybetmişti. Göksel Gümüşlağ, Galatasaray, Başakşehir, Deprem, Spor, Son Dakika Son Dakika Spor Galatasaray ve Başakşehir'in antrenörü Uğur Kurt, Depremde hayatını kaybetti Son Dakika Son Dakika Son dakika konu haber portalı 5000 Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu talepleri onayladı. Deprem felaketinden etkilen 6 takım ligden çekildi. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz KVKK ve VDPV kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz. TFF talepleri onayladı. Deprem felaketinden etkilenen 6 takım ligden çekildi son dakika. TFF talepleri onayladı. Deprem felaketinden etkilenen 6 takım ligden çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu, TFF yönetim kurulu, Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kulüplerin liglerden çekilme talebini kabul etti. Hatay Spor, Gaziantep FK, Yeni Malatya Spor, Adana Spor, Diyarbakır Spor ve Kahramanmaraş Spor Liglerden çekildi. Sütten yapılan açıklamaya göre 6 Şubat pazartesi günü yaşanan felaket nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin başvuruları kabul edildi. Profesyonel liglerden 6 takım çekildi. Süper Lig'den Adayspor ve Gaziantep TK, TFF 1. Lig'den Yeni Malatya Spor ve Adana Spor, TFF 2. Lig'den Diyarbakır Spor ve Kahramanmaraş Spor çekilme talepleri onaylandı. Hükmen yenik sayılacaklar. Yönetim Kurulu Liglerden çekilen takımların kalan müsabakalarda Hükmen Yeni 3-0 sayılmasına ve rakip takımların 3-0 galip sayılmasına karar verdi. Ligden çekilecek takımlar 2023-2024 futbol sezonunda 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerine devam edecek. Takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF'ye nezdinde doğan garanti alacakları ödenecek. Deprem bölgesine konteyner. TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, deprem bölgesinde bin konteynerden oluşan geçici barınma alanı oluşturacak proje için gerekli harcamaların TFF hesaplarından yapılmasına, proje finansmanı için 59 milyon lirasının 2022-2023 sezonun aklen yayın dağıtım havuzundan alınmasına karar verildi. Kulüpler yayın gelirinden fedakarlık yaptı. Yayın havuzu eşit dağıtım, şampiyonluk, puan performans, sezon sonu derece edilip payları değişmeyecek. Sezona devam eden kulüplerin bir galibiyet puan performansı tutarı, Lig'den çekilen kulüplere eşit olarak dağıtılacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan beşer milyon lira, çekilen takımlar hariç süper Lig kulüplerinden 3'er milyon lira olmak üzere yayın havuzu gelirleri azaltılacak. Proje için diğer finansman, Fügel'e depreme yönelik bağışlardan ve veya kaynaklarından karşılanacak. Yabancı Oyuncu Kuralında Değişiklik TFF, Sport Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'deki yabancı oyuncu kurallarında da geçici değişikliğe gitti. Süper Lig kulüpleri, ligden çekilen kulüplerin yabancı uyumlu futbolcularından en fazla ikisini ara transfer döneminde kiralık veya gol servisiyle kadrosuna katabilecek. Bu oyuncular, sezon sonuna kadar belirlenen yabancı futbolcu sayılarından bağımsız alt takımın listesine yazdırılabilecek bir transfer edilen bu futbolculardan biri, Sahadaki 8 yabancıya ilave eden aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 9. yabancı futbolcu olarak forma giyebilecek. Birinci lig kulüpleri de aynı şartlarda ligden çekilen takımlardan iki yabancı oyuncu transfer edebilecek. Kulüpler kadrolarına kattıkları bu oyuncuları sahadaki 5 yabancı oyuncuya 6. yabancı olarak sahaya sürebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu Kahramanmaraş, Deprem, Spor, son dakika. Son dakika. Ana haber bürtelimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ikramlar diğer haberimize geçiyoruz. Haluk Demen canımızı Hristiyana, Yahudiye, Ermeniye ve hatta ateiste emanet ettik. Halımızı Müslümandan koruyoruz dediği iddiasını yalanladık. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz KVKK ve VDPV kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz. Haluk Levent, canımızı Hristiyan'a, Yahudi'ye, Ermeniye ve hatta ateşte emanet etti. Malımızı Müslüman'dan koruyoruz dediği iddiasını yalanladı son dakika. Haluk Levent, canımızı Hristiyan'a, Yahudi'ye, Ermeniye ve hatta ateşte emanet etti. Malımızı Müslümandan koruyoruz dedi iddiasını yalanladı. Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile depremden etkilenen bölgelere giden Haluk Tilevent'in canımızı Hristiyan'a, diye Ermeniye ve Hatta Ateş'e emanet ettik. Malımızı Müslümandan koruyoruz dediği iddia edildi. İddia sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşın yaşamını yitirdiği depremde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şarkıcı kimliğinin yanı sıra kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile afet bölgelerine giden Haluk Levent ve diğer tüm gönüllülerle canla başlayan yardıma koşuyor. Paylaşım rekoru kırdı. Sosyal medyada Haluk Levent'e ait olduğunu iddia edilen canımızı Hristiyan'a, Yahudi'ye, Ermeniye ve hatta Ateş'te emanet ettim. Malımızı Müslüman'dan koruyoruz. Sözü ise paylaşım rekoru kırdı. Yapmayın etmeyin. Haluk Levent, Twitter hesabından iddialara karşı sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı, yapmayın etmeyin. Bizler bölgede acıları azaltmaya çalışırken söylemediğim şeyleri yazmayın. Lütfen paylaşımıyla iddiayı yalanladı. Birinci Ferdi Dayfuk, iki tarafı karşı karşıya getirmek için atılmış fitnede olabilir ülkenin hassas noktalarına bilerek dokunurlar ki insanlar birbirine düşsün. Cevap yazaltmış bir iki yayından kaldı. İkinci Necati Kaya, Aynı senin diğer yorumların gibi torun. 6.25 yayından kaldır. 3. Ferti Dayfık Bu güne bakarsan sadece deprem zamanında doğru bu her zaman böyleymiş gibi bir izlenim olmasın. Geçmişe bakarsan yanlış. Biraz doğruca bunu yanlış. Biz her zaman gavurlara canımızı emanet etmedik. Canakkale'de etmedik. Norada Yunanlılar tarafından soykırıma uğradık. Ermeniler yakın zamanda Azerilere yaptı. Bunu Kıbrıs'ta Makarios Türklere yaptı. Soykırım böyle konuşmak sakıncalı çelisi doğur. Cevap yaz 16-14 yayından kaldır. Kahramanmaraş depremi Halit Levent, magazin güncel son dakika son dakika magazin Halit Levent canınızın pisi yanı diye Ermeniye ve hatta ateşte emanet etti malınızı ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir ve ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Mehmetçik 10 yaşındaki kız çocuğunu görüntüleme cihazıyla bularak 147. saatte sağ olarak kurtar. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz GDPR ve DPP kapsamında toplanıp işlenir. <gülüyor> Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz. Mehmetçik. 10 yaşındaki kız çocuğunu görüntüleme cihazıyla bularak 147. saatte sağ olarak kurtardı son dakika. Mehmetçi, 10 yaşındaki kız çocuğunu görüntüleme cihazıyla bularak 147. saatte sağ olarak kurtardı. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'te İl jandarma komutanlığı ekipleri, depremin 147. saatinde 10 yaşındaki Eylül kılıçı enkazdan sağ olarak kurtardı. Kılıcın görüntüleme cihazıyla bulunduğunu öğrenildi. Gaziantep'li jandarma komutanlığı ekipleri, MİZİK İlçe Merkezi Furkan Apartmanı enkazından ses geldiğine dair alınan ihbarı değerlendirerek olay yerine gitti. Ekipler, jandarma envanterinde bulunan yeraltı görüntüleme cihazı ile dün gece saat 22.00'de 4 farklı noktada tespit yaparak bu noktaların ikisinde ısı kaynağı tespit ettiler. Alkışlarla çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmalarını başlatan jandarma ekipleri, Yaklaşık 9 saatlik bir çalışma ile bu sabah saat 07:00'de Eylül Kılıcı sağ olarak ulaştılar. 6 gündür enkaz altında yaşam mücadelesi veren Eylül Kılıcının yarı baygın olduğu görülürken ısı battaniyesine sarılarak ambulansa taşındı. Bu sırada enkaz başında bulunan vatandaşlar, tekbir ve alkış sesleriyle Eylül'ün kurtuluşunun sevincini hep birlikte yaşadı. Afad ile koordineli çalışıyorlar. Arama-kurtarma faaliyetlerinde de aralıksız olarak sahada olan askerler, Gaziantep İr Jandarma Komutanlığı ekipleri, envanterinde bulunan yeraltı görüntüleme cihazı ve operatörü ile enkaz altındaki arama kurtarma faaliyetlerinde AFAD ile koordineli olarak çalışmalarına devam ediyor. Havadan ve karadan yardım götürüyorlar. Gaziantep'te İr Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler, arama kurtarma faaliyetlerine aralıksız katılırken depremden zarar gören vatandaşlara da havadan ve karadan yardım malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor. Çevrek Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumu'nun koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep'teki deprem çalışmaları kapsamında AFAD tarafından organize edilen yardım malzemeleri deprem ulaştırılmaya devam ediyor. 532 köyün tamamına helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırılırken havadan yapılan yardımların yanı sıra karadan da çadır, battaniye, erzak, soba, ısıtıcı, giysi gibi ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı devam etti. Gaziantep'in İslahiye Nurdağ ve Enizip ilçelerinde aralarında daha köylerinin de bulunduğu 532 köyün tamamına ve 182 mahalleye 5812 koli giyim malzemesi, 1371 koli battaniye 2723 koli erzak, 3168 çadır, 388 elektrikli ısıtıcı götürüldü. Mehmetçik Gaziantep Jandarma Bölgesi'ndeki afet bölgelerinde 447 araç ve 4210 askeri personel ile arama kurtarma çalışmalarına katılırken, enkazdan kurtarılan vatandaşların hastaneye ulaştırılmasını sağladıkları gibi çadır ve konteyner kurumunda da diğer ekiplere destek sağlıyorlar. Bu arada deprem bölgesinde köy ve mahallelere havadan ve karadan yardım malzemesi götüren Mehmetçiğin gönderilen kıyafetleri çocuklara kendi elleriyle giydirme görüntüleri de içleri ısıtıyor. 1. Murat Yıldırım bu görüntüleme cihazlarından daha da gelişmiş olanları temin edilip vakfa daha teslim edilmeli. Cevap yazılı 10 yayımdan kaldır. Gaziantep Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesine kutuz ve tetanol acısı sevkiyatı yapılıyor dedi. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz KKK ve DDPV kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz. Son dakika. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Deprem bölgesine kuduz ve tetanoz aşısı sevkiyatı yapılıyor. Son dakika. Son dakika. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesine kuduz ve tetanoz aşısı sevkiyatı yapılıyor. Son dakika. Deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesine kuduz ve tetanoz aşısı sevkiyatı yapılıyor ifadelerini kullandı. Enkaz altından çıkarılan yaralıların tamamına ve kurtarma ekimine almalı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımların yaşandığı 11'de kurtarma çalışmaları sürüyor 24 bin'den fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği 80 bin'den fazla insanımızın yaralandığı acı olay sonrasında bilim insanları Tetanos aşısı çağrısı yapmıştı deprem bölgesine aşı sevkiyatı yapılıyor Bunların enkaz altından çıkarılan yarın damına kurtarma ekibinde çalışanlara acilen tetanoz aşısı yapılmadığı şeklindeki uyarılarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Koca, deprem bölgesine kuduz ve tetanoz aşısı sevkiyatı yapılıyor. Alk Sağlık Merkezlerinin hijyen malzemeleriyle ilgili desteği sağlanırken bebek maması, devam sütü ve battaniye gibi temel malzemelerde de afetzedelerin yanında yer alınmaktadır ifadelerini kullandı. Bakanlıktan bulaşıcı hastalıklara karşı uyarılar. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, deprem sonrası su ve besinler bulaşan hastalıkları önlemeye yönelik uyarılarda bulundu. Kendinizi ve ailenizi koruyun. Elini sık sık iğin. Tuvaletlerin su kaynaklarından uzak yerlere kurun. Güvenli yemek yiyin, Kaynakın, pişirin, soyun veya azın. Güvenli temizliğe önem verin. Sel sularından ve kirlenmiş su birikintilerinden kaçının. Güvenli su kullanın. Suyunuzun güvenli olup olmadığını öğrenmek için sağlık otoritelerini ve yerel yetkilileri dinleyin. İçmek, besinleri yıkamak, yemek hazırlamak ve diş fırçalamak için ambalajlı su kullanın. Ambalajlı suyunuz yoksa güvenli hale getirmek için suyunuzu kaynatın veya dezenfekte edin. Suyu kadar enfekte ederek güvenli hale getirin. kaynatabiliyorsanız suyunuzu tamamen kaynatın ve en az bir dakika boyunca kaynatmaya devam edin. Suyunuzu dezenfekte etmek için kokusuz ev tüpü, %10 plor içerikli ve katkısız çamaşır suyu kullanın. Önce bir bardak çamaşır suyuna 9 bardak normal su karıştırılarak birlik flor solüsyonu hazırlanır. Sebze ve meyveler, 1 litre suya 20-30 damla birlik flor solüsyonu da anlatılarak. Hazırlanan karışımda 15 dakika bekletildikten sonra tüketilmelidir. Tuvalet temizliği, 5 su bardağı suya 2 bardak çamaşır suyu katılarak hazırlanan solüsyonlar yapılabilir. Ellerinizi sık sık sabun ve güvenli suyla yıkayın, yemek yemeden veya hazırlamadan önce, çocuklarınızı beslemeden önce, yaraları tedavi etmeden veya hasta birine bakmadan önce ve sonra. Tuvalete gittikten sonra, bebek bezini değiştirdikten veya tuvalete gitmiş bir çocuğu temizledikten sonra, sabun yoksa, en az %60 alkol içeren alkol bazlı el dezenfektanı kullanın. Güvenli yemek yiyin, soğukta saklanmamış et ve süt ürünlerinden kaçının. Yiyecekleri iyi pişirin, sıcak yiyin ve üzerini kapatın. Kendi soyduğunuz meyve ve sebzeler dışındaki çiğ yiyeceklerden kaçının. Güvenli temizleyin. Yiyecek hazırlama alanlarını ve mutfak gereçlerini savun ve güvenli su ile temizleyin ve yeniden kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin. Kendinizi, çocuklarınızı, çocuk bezlerini ve giysilerinizi içme suyu kaynaklarından 50 metre uzakta yıkayın. Sel sularından veya kirlenmiş su birikintilerinden kaçının. Sel sularıyla temas ettikten sonra ellerinizi sabun ve suyla yıkayın. Çocukların su birikintilerinde oynamasına izin vermeyin. Çocukların güvenli olmayan suda ıslanmış ve dezenfekte edilmemiş oyuncaklarla oynamasına izin vermeyin. 1. Hakan Sevgin İstanbul'da Kemalburgaz merkezli su şirketleri kaynak suları azalınca uyusun. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda ve Diğer haberimize geçiyoruz. Tepe'nin büyük yıkım yaşattığı Hatay'da karayolu kağıt gibi yırtıldı değerli izleyenler. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz KVKK ve VDPV kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnemizi inceleyebilirsiniz. Depremin büyük yıkım yaşattığı Hatay'da karayolu kağıt gibi yırtıldı son dakika. Depremin büyük yıkım yaşattığı Hatay'da karayolu gibi yırtıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7 iki 2 deprem 10 ile büyük yıkıma neden oldu. Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da kaydedilen bir görüntü ise özellikle sosyal medya kısa sürede viral oldu. Karayolunun depremin etkisiyle rahat gibi boydan boya yırtıldığı görüntüler yaşanan felaketin vahametini net bir şekilde gözler önüne serdi. Kahramanmaraş merkezli iki deprem, 10 ilde yüzlerce binanın yıkılmasına ve 20 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Deprem bölgesindeki kurtarma çalışmaları hız kesmeden ederken, İnternete düşen bazı görüntüler yaşananların vahametini apaçık bir şekilde gözler önüne seriyor. Hatay'da karayolu kağıt gibi yırtıldı. Hatay'da deprem sonrası drone kamerasıyla kaydedilen görüntülerde karayolunun kağıt gibi boydan boya yırtıldığı görüntüler yer alırken, mutluluk servis ettiği video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Depremin merkez üstünde de yollar yerledir. Öte yandan depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta depremin büyüklüğünü gözler önüne seren otobanın üzerinden geçen bağlantı yolu çevresinde oluşan devasa çatlaklar havadan görüntüldü. Devasa çatlaklar oluştu. İlk depremin merkez üstü Pazarcık ilçesi sınırlarında yer alan adıyaman Şanlıurfa gazi Antep yolunun üzerinden geçen köşeli köyünün de yolu yerle bir oldu. Yolda ve çevresindeki arazide oluşan devasa çatlaklar depremin büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. Kahramanmaraş, deprem. Hatay, güncel. Son dakika. Son dakika güncel depremin büyük yıkım yaşattığı hayra yolu taat gibi yırtıldı son dakika. Son dakika. Son dakika. kon haber portalı 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununa %100 uygun olarak yayınlandı. Ana haber ülkemiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Operasyonumuza geçiyoruz. 4 milyon dolarlık yardım yapılacak Katar Emiri 10 ili kan deprem sonrası taze için Türkiye. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz KVKK ve VDPL kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnemizi inceleyebilirsiniz. 14 milyon dolarlık yardım yapacak. Katar emiri 10 ili deprem sonrası taziye için Türkiye'de son dakika. 14 milyon dolarlık yardım yapacak. Katar emiri 10 ili deprem sonrası taziye için Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiliş'e ihtimim Bin Hamed Avsan'ın Vahdettin Köşkü'ndeki bir görüşmektesi başladı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen Katar Emiliş'e ihtimim Deprem sonrası gelen ilk lider. Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri İşe bir araya geldi. Katar Emiri İşe Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyaret eden ilk lider oldu. 14 milyon dolar bağış yapmıştı. Katar Televizyonu, Depremzedeler için Yardım ve Dayanak ismiyle bir kampanya başlattı. Katar emiri i Şehitlerinde Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 50 milyon riyal, 14 milyon dolarlık katkı sağladı. Kampanyada şu ana kadar 70 milyon riyal, yaklaşık 19 milyon dolar toplandı. 1. Ferdi Dayfur Rokferleri Merkez Bankası gelirini yüzde yetmiş beş bakışlamıştı. Ayrıca rahat para basma yetkisini de bağışladı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti Devleti her para basımında onlara para ödedi. Bunca sene sizin attığınız kazı yüz senedir çıkartamıyor bu millet. Cevap yaz 21 10 yayından kaldır. Anaverk ülkenimiz değerli izleyenler bu haberle birlikte sonuna geldik. Ee, daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan Tarih Haber.com'a bekleriz. Sitemize yer alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Sürçülü insan ettiysek affola, daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye uyanmak dileğiyle iyi akşamlar değerli çocuklar.